Hazreti Ahmet'in türbesindeki kokuyu bir kez hisseden, artık yaşadığı güzel kokuları hiç koklamasa, ne çağırdı. Birisi kat kat toprağın altındaki babama desin ki, üzerime öyle musibetler döküldü ki, şayet onlar yıldızların üzerine dökülseydi, hepsi kap karanlık gecelere dönüşürdü. Ben, babamın kanatları altında, onun himayesi altındaydım. Haksızlığa uğramaktan hiç korkmazdım oysa. Bugün boynum bükük perişan. Başıma neler geleceğine dair korku içindeyim. Kendimi savunabileceğim sadece örtümü vardı. Ne zaman gecenin bir vaktinde dalın üstünde kumrunun ağlayışını duysam onunla sabaha dek ağlardım. Ant olsun ki bundan sonra Hüzün benim tek sırdaşım olacak ve yemin ederim ki boynuma takacağım tek gerdanlığım da senin için süzülen gözyaşlarım olacak. Hz. Ahmet'in türbesindeki kokuyu bir kez hisseden, artık yaşadığı güzel kokuları hiç koklamasa ne olur ki? Sen bütün insanlığı aydınlatan bir nurdun. Sen karanlık gecelerimizdeki dolunaydın. Sana iniyordu aziz ve celil olan Rabbimizin ayetleri ve Ruhul Kudüs Cebrail ziyaretçimiz. Sen gidince o da terk etti bizi. Ve bütün hayırlar perdelendi artık bize. Ah, ah, ah, keşke, keşke ölüm senden önce, önce, önce bize uğrasaydı. Bizi bırakıp, Bizi bırakıp gidişinden, gidişinden sonra, sonra sana, sana kavuşmamıza kavuşma engel olan, olan nice perdeler girdi aramıza. girdi aramıza. Biz, biz, Arap ya da Acem, bütün, bütün insanların, insanların içinde, içinde, nerede gönlü, gönlü kırık gönlü biri varsa, varsa işte, işte onlardan, onlardan hiçbirinin uğramadığı, uğramadığı bir, bir musibete, musibete uğradık. uğradık. Yani, yani seni, seni kaybettik. kaybettik. Onca genişliğine rağmen artık şehirler bana dar geliyordu. İki torunum da toza toprağa bulandılar. Bu da bana zor gelir. Artık bize ağlamak düşüyor yaşadığımız sürece. Hem de öyle bir ağlayış ki göklerde bir damla yaş kalmayıncaya kadar. Sana olan hasretin dayanılmaz bir hal aldığında ağlayarak seni ziyarete geldim. Kabrinin başında ağlıyor ve inliyorum ama ne çareçi hasretinden şikayet eden bana sen hiçbir cevap vermiyorsun. Ey toprağın bağrındaki babacığım! Senden öğrendim ağlamayı ve ancak seni anmakla unutuyorum. Bütün derdimi ve kederimi her ne kadar sen toprağın altında Benden, Benden uzaktaysan, uzaktaysan de, de bu mahzun, bu mahzun kalbim, kalbim seni asla, asla unutmadı, unutmayacak. unutmayacak.